Merhabalar, ben Ekrem Çulfa. Bundan böyle siz değerli konuklarımla, profesyonellerle beraber Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk TV stüdyolarında yeni bir iş, yeni bir kariyer programında cumartesi günleri saat 18.30'da birlikte olacağız. Değer katmak isteyenler, yaşamına yaşam katmak isteyenler, işini büyütmek isteyen tüm konuklarım davetlidirler. Teşekkür ederim, bizi izlemeye devam edin.